Bugün Türkiye gündeminde tek bir haber vardı. Sanki konuşacak başka hiçbir şeyimiz kalmamış, tüm sorunlarımız çözülmüş de bizim derdimiz Hülya Avşar'ın satın aldığı adı olmuş diye bir şey geldi aklıma ve sizler de bu konuyu sürekli arattığınız için ben de bu olayın detaylarının videosunu çekmek istedim. Kanalımın konsepti kesinlikle magazin içeriklerini barındırmıyor ama bu toplumun çok merak ettiği bir konu olduğundan size anlatmaya karar verdim. Hülya Avşar gerçekten ada satın aldı mı? Bu olayın detayları neler videomuzda bulabileceksiniz. Bu tarz içeriklerin daha sık gelmesini istiyorsanız aşağıdaki butonlardan kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bu konu hakkındaki görüşlerinizi de aşağıya yorum olarak bırakmayı unutmayınız. Hadi hazırsanız detaylara geçelim. Hülya Avşar 55 milyon TL'ye Çiçek Adası'nı satın aldı. Ünlü oyuncunun yeni aldığı yerin mimarisinde kızının yani Zehra'ya emanet edileceği öğrenildi. Adada malikane, yüzme havuzları, tenis kortları ve sayabileceğin birçok sosyal faaliyeti içerisinde barındıran alanlar da mevcut olacak. Medyada çıkan haberlere göre de Hülya Avşar artık hayatının büyük bir bölümünü bu satın aldığı adada yaşayacak. Gelelim bu Çiçek Adası'nda ne gibi bir nimet var da Hülya Avşar 55 milyon lira verip o adayı satın alıyor Aslında Çiçek adası zaman zaman haberlerde satın alındı satın alınacak satılığa çıkarıldı gibi konularla gündeme gelen bir adamız Çiçek adası Balıkesir'in Ayvalık ilçesi Midatpaşa Mahallesi'ne bağlı bir tane ada Ayvalı 8 km Keremköye yaklaşık 500 metre uzaklıkta yer alıyor üzerinde 2000 ağaç zeytin, 3000 adet çam ve muhtelip meyve ağacı bulunan Çek Adası'nda su kaynağı, iskele ve eski yapı yerler yer alıyor. Yani biraz tarihi bir ada. En büyük avantajlarından bir tanesi de elektrik sisteminin yer alması. Elektrik sistemi de olan adanın en yüksek noktası 22 metre, birinci derece doğal sit alanı olan Çek Adası, tapuda kalanı 268 bin metrekare olarak kayıtlarda yer alırken Kullanım alanı ise 300 bin metrekarenin üzerinde. Peki Hülya Avşar bu adayı tek başına mı aldı? Cevabım hayır olacak. Yani araştırmalarım sonucu bu konuya ulaştım birçok ortakla vermiş olduğu bir teklif gündemde zaten 55 milyon lira ciddi bir rakam şu günümüz piyasasında ama tabi Hülya Avşar da geçmişi çok parlak bir oyuncu yani birçok filmde reklamda rol almış bir oyuncu gelelim Çiçek Adası sahibinin kim olduğuna mübadele zamanında Katrin'i Katerin ve hatırlı ailelerine Ayvalık'ın 24 adasından biri olan Çiçek Adası 10 yıldan bu yana satışıyla zaman zaman gündeme gelen bir adamızdı. Çiçek Adası'nın hissedarlarından olan Şerif Ali Hatırlı, geçtiğimiz yıl bu ada mübadele zamanında Selanik'teki mallarımız karşılığında bizlere verilmiş, şu an 18 hissedarı var, henüz satış konusunda tam bir karar verilmedi açıklamasında bulunmuştu. Yani bu adanın bir sahibi vardı, Hülya Afşar parasını verdi ve ondan satın aldı, Şimdi benim sizlere sormak istediğim soru bizim hiçbir başka derdimiz sorunumuz yok mu? Her insan istediğini alabilir, satabilir, kiralayabilir. Yani bunu bu kadar gündeme taşıyacak bir etken göremiyorum ben ortada. Sonuçta bu insanlar oldukça ünlü kişiler. Şu anda siz bu videoyu izlerken 4 dakikayı geride bıraktınız. Fakat bu 4 dakika içerisinde birçok ünlü yatırımcı ve oyuncu servetine servet kattı. Bu işler böyle oluyor arkadaşlar. Ee, alabilir bir eleştirilecek bir tarafı da yok. Sadece bu kadar çok gündeme geldiği için ve sizin de çok arattığınız için ek olarak da her bir haber kaynağı çok başka yerlere çektiği için olayları yani çok saçmaladıkları için diyebilirim. Böyle bir video çekme gereği duydum. Umarım beğenmişsindir. Eğer bu tarz içeriklerin daha sık gelmesini istiyorsan da aşağıdaki butonlardan kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bu konu hakkındaki görüşlerini de yine aşağıya yorum olarak iletmeyi unutma. Bir sonraki edek Kendine çok çok iyi bak. Hoşça kal.